olacağız. nasıl Nasıl gidiyor diye soralım diye geldi. Allah şükür iyi değil durumlar da iyi değil yani. Ne yapalım şimdi? İyi diyebilir miyiz bu ülkenin durumuna? Biz esas şeyi evet. merak ediyoruz. Şimdi bu. Döviz işte iki ay önce sekiz liraydı, hı -hı. bir çıktı on iki ya dolar, oradan on evet. sekiz liraya çıktı, evet. hop bir gün bir şeyler oldu ne olduysa on evet. iki liraya indi. Evet. Ee, şimdi ülkeyi hı -hı. yönetenler diyorlar ki hı -hı. döviz indiğine göre hı -hı. her şey ucuzlayacak, hayat ucuzlayacak, ucuzladı mı ucuzlayacak mı bir öğrenelim diye geldi. E ne diyorsun, ne Hani bir şey ucuzluyor mu? İki yüz yirmi beş liraya tip arıyoruz, nereye ucuzlayacak? Ben altında iki üç tip arıyorum iki yüz yirmi beş lira. 700 lira elektrik parası geliyor. 700 lira, 700 lira elektrik parası geliyor. Ben bunun işin, işin içinden nasıl şişeceğim? Kaç para yapmam lazım ben bu çayı? Sözde hani ne? ne ucuzladı ki? Yani neyi görüyoruz? Ne, ne, nerede ne ucuzlanmış? Yok abi. Zengin zengin oluyor. Fakir temelli dibe batıyor. Yanlış mı? Öyle evet abi. Olan gariban oluyor. Olan her zaman. Her yerde gariban oluyor zaten. Hı. Zengine bir şey olmuyor ki. Sen şu anda markete çeşeyin. Hayır. Yağı, tuzu, şekeri aldın 10 milyon liraya. Geri indirir de bana 9 milyon liraya verin mi? Demek. Verin mi? Onu, onu düşün. Verin mi yani? Ama e, olması lazım olamalı. Aslında. Olması bana lazım oranda. Bana doğru o düşünse bunu yapmak lazım. E, ya. e, Aynen. Olmaz. Kim verecek? Parayı versin adam devlet adamın parasına. Ben şimdi ya esnafım çalışıyor. İraç atmayı satayım. Bin lira, bin euroya her şeyi aldım ben. Dünden. E düştü. Ben nasıl satayım bunu? Nasıl satayım? Böyle. Bir çuval 230 lira aldım. ilk, ondan sonra 270 lira aldım. Son aldığım yem 350 lira aldım. Bir tavuklarıma 6 aydır aldığım yem buğday aldım, çuvalının, arpa arpa çuvalına bir çuvalına 450 dediler. Gittim aşağıya sordum da. Ben onu demiyorum. Dolar çıkıran kim? Getiren kim? Onu soruyorum ben. Kim? Reis işte reis dedi. Her adam. O getirip, getirmedi mi? Götürmedi mi aynı şey olayı? AKP'nin genel, AKP genel başkanı. Ha. AKP'nin genel başkanı. Ha. O yapmadı mı? Ben mi yaptım? Sen mi yaptın? O mu yaptı? Durup duruyordu. Ne oldu? Nereye gitti? Ula bir demir yüzdü üç yüz olur mu? Demir asılır durup dururken yirmiyi kadra. 28 lira aldım mekheri gel. De bu adam bunu dolar bağladı. Şimdi beraber bu Adamın var. Adam bunu gürzladı mı? Gürzatmaz. 17, hmm. 18 liradan aldı değil mi? Tabii 18 lira dolarla, dolarla aldı. Adam aldı, Adam ya. bunu gürzladı mı? Gürzatmaz. Şimdi sen kendi elindeki dolar kaç paraydı? 8 liraydı değil mi? Evet. Dolar 8 liraydı. Sen faizi düşürdüğünde, faizi düşürdüğünde bu doları yükseltüğe belli değil miydi? Cahil mi bu kadar Burada insanlar bu kadar insanlar cahil mi? Hı. Cahil mi? Doları, sen faizi düşürdüğünde dolar yükselteceği belli değil mi? O zaman bilerek mi yaptı acaba? Bilerek yapıyor tabii. Neden bilerek, bilerek yapıyor? Bilerek yapıyor işte aynı bilerek yaptı, doları yükseltti, ondan sonra millete para kazandırdı. Ben, ben cahil miyim bu kadar? Ben çobanım ama anlarım. Kaç para zamanın geldiğinde dolar? 3 wow. lira mıydı? Kaç liraydı? 3 e lirik ya bir buçuk lira. liraydı. Ee yani. ne oldu? Ben mi attın? O kendisi oynadı, kendin kaldı, kendi oynadı. Bir tutamı da. Peksen bank bankta döviz mevduatın var mısınız? Var. Ha? Uçay söylemeyecek. Uçay. Kaç ne kadar kaç milyon dolar? 500 evet, bin dolar gıda var. 500 bin dolar maşallah maşallah. İyi e, o zaman şimdi sen dolar onu TL'ye çevirirsen. Ben TL'yi çevirmem. Do Niye? İşte Dö dolar döviz garantili şey veriyorum yok, sana, yok, fark vereceğim. Yok yok yok. yok. He? Aman aman aman aman aman. O kendiye otursun, otursun. <gülüyor> Şimdi Maliye Bakanı diyor ki, gözlerimin içindeki ışıltıya bak diyor. Orada diyor işte her şeyin... E o kadın, Ekon... karşıdaki Aa, spikerimiz de diyor. TRT'nin spikeri diyor. Sayıları söyle diyor. TRT'nin yani... spikeri ne diyor? Ne diyor? E ekonomi diyor, matematiktir diyor. İn meke görmenin çerim gözündeki ışıltıdan bana ne? olan garibanı oldu diyor. Küçük e, işte bir iki olanları oldu, oldu diyor. Parası olmayan oluyor zaten. İş bulamayanlar onlar oluyor. Ya, güvende olanlar oldu zaten. Peki, e, şey bankada dövizi olanlar işte TL'ye geçerse ha. döviz garantili faiz vereceğim. Şimdi diyor. şunu söyleyeyim. Şimdi, dur bir soran senin banka dövizin mı? Tamam biraz bak çünkü biraz bir tarla var. sattığım için sen yani, TL çevirdin mi? Çevirmedim. E, ama diyor ki bak döviz garantili vereceğim şimdi, diyor. Şimdi diyecekler ki e, senin dövizin ne kadar? Ben sana söylesem e, fiyat Hı. ne kadar olduğunu söylesem bir şey değişmez yani Hı. üç kuruş beş kuruş. Hı. Bu da nereden geldi? Ben bunu kazanmadım bak. Hı. Ben bunu burada niye mi bak kazanmadım? Ben burada emekli maaşım daha yiyorum burada. Hı. Ben Hala baba satmak zorunda kaldık. Miras olduğu için oradan kaldı o para. Anladım. Ha. O para da ondan kaldı. Değer kaybetmesin diye de dövize yatırdım. Ha. Hı, -hı. Döviz değer kaybetmesin diye dövize yatırdım. Ha adamın beş boyunadı. Çok aldandı içeri bu. Yukarı çıkardı, çıkardı. E bir girdi, ne oldu o? kadar ne oldu? Merkez Bankası olmayan dövizi e, sattı diyorlar o gün yedi milyar dolar sattı, sattı diyorlar. Sattı Adam görmüyorum sen bin dolarla, bin bin şeyle geldi, bin dolar aldı gitti. Onda çalıştı, yediyi işti, iş değiştirdi on ikilerden dolar aldı gitti. Aldı gitti. Twitter'da gördüm. Bulgaristan'dan bir vatandaş İstanbul'a geliyor, bin dolar bozduruyor, on yedi bin TL'ye iki gün, üç gün neyse cuma cumartesi pazar neyse orada kalıyor, alışverişlerini yapıyor. Ee, gece pavyonlarda, şunlarda, bunlarla geziyor. Pazartesi günü gidiyor, tekrar dolarmıyor, 4000 Dört bin harcıyor. Paranın. Gidiyor, tekrar ee, ııı Bakıyor ki bana düşmüş. Bin dolar daha alıyor. Aynı yani dört bin lira harcıyor vatandaş. Türkiye'de eee pavyonlarda geziyor, şurada burada geziyor. 4000 bin lira harcıyor. Yine dönerken cebinde bin dolar. O halde. Yani bu o dört lira kimin cebinden gitti? Kimin cebinden? Senin cebinden. Evet. E sen köprü yaptırmışsın. Köprü yaptırmışsın sen. Adama garanti geçiş vermişsin. Şimdi buna garanti veriyorsun, buna garantiyi nasıl veriyorsun? Benim cebimde benim tamam şimdi bin dolarım var diye diyelim hadi. Bu adamın bin doları yok, bu adamın bir kuruş hesabı yok diyelim. Bu adamın dünya kadar parası var. O parayı benim yani hesabı olmayan adam niye devletten para ödesin, hazineden para ödesin? Hı -hı. Hesabı olmayan adam niye ödesin? Ve bizim ha, benim günahımı niye çeksin? Benim param da olabilir. Bunun parası yok. O parayı niye o adam ödeyecek? Hazineden niye ödedirsin adam o şeyi? Yani sen şu anlama geliyor. Şimdi biz oturuyoruz. Sen çay parası vermiyorsun. Ben bu adam çay parası veriyor. Bunun fazlasını veriyor. O çay içmemiş. Ben, çay o da, benim çayım parasını veriyor. Veya varıyor. içmiş, ikiniz içmişsiniz. Ha -ha. Sen fazlasını veriyorsun. Neresinde bu mantık? Evet. Böyle bir mantık var mı yani? Cahil insan ben, ya tamam neyse mezunuyum ama hani cahil bir insana diyeceksin gene olmaz böyle bir şey. Mantıklı değil yani. Mevduat hesabı garantili şey dilim dönmüyor. Tam söyleyemiyorum. Onu nasıl söyleniyor bilmiyorum. Eee kur kur ha, kur, kur garanti. Neyse. Aynen. Bunun açıklaması niye dokuzda yapılıyor? Niye onda yapılmıyor da dokuzdan sonra yapılıyor? Evet. Neden dokuzda yapılıyor? Akşam dokuzda yapılıyor. <gülüyor> Çünkü milletin çoğu satamayacak. Bankaya satamayacak dolarını. Şeye satamayacak, deviz burasına satamayacak. Yüksek parası olanlar şeyden satacak, internette satacak. Vatandaşı tuzak mı He, kurdular yani? Tabii. tuzak değildi, dini yani bu. Biraz zor. Sinema, aynı sinema cüneyt arkın sonunda o kuran ölüyor. Başka şey yok.